Dikdörtgen 1, dikdörtgen 2'den, boşluk metre boşluktur. Hadi buna bir göz atalım. Dikdörtgen 1'in eni 3 metre, dikdörtgen 2'nin eni ise 9 metredir. Yani iki dikdörtgeni birbiriyle kıyaslarsanız, dikdörtgen 1, dikdörtgen 2'den 6 metre daha kısadır. 6 metre daha kısadır. Dikdörtgen 1 kesinlikle dikdörtgen 2'den daha kısadır. 3 metre, 9 metreden 6 metre daha kısadır. Hadi devam edelim. Çizgi 1, boşluk, santimetre uzunluğundadır. Ölçelim hemen. Çizgi 1, 9 santimetre uzunluğundaymış. Çizgi 2, boşluk, santimetre uzunluğundadır. Daha iyi görebilmek için biraz yakınlaştıralım. Evet, çizgi 2, 5 santimetre uzunluğundadır. Biraz daha yaklaşabiliriz bence. Çizgi 1, çizgi 2'den boşluk santimetre boşluktur. Çizgi 1, 9 santimetre. Çizgi 2, 5 santimetre uzunluğunda. Yani, çizgi 1, çizgi 2'den 4 santimetre daha uzundur. Burada da görebilirsiniz. Çizgi 2'ye 4 santimetre daha eklediğinizde, çizgi 1'e eşit oluyor. Devam ediyoruz. Üçgen 1, boşluk, santimetre uzunluğundadır. Cetvel yardımıyla 3 santimetre olduğunu görebiliyoruz. Üçgen 2, boşluk, santimetre uzunluğundadır. Birazcık aşağıya inelim. Burada da üçgen 2'nin 5 santimetre olduğunu görebiliyoruz. Üçgen 1, üçgen 2'den boşluk, santimetre, boşluktur. Evet, üçgen 1, üçgen 2'den 2 santimetre daha kısadır. 3, 5'ten 2 azdır. Yani üçgen 1, üçgen 2'den 2 iki santimetre kısadır. Resimde de üçgen 1'in daha kısa olduğunu görüyoruz zaten. Peki ne kadar kısadır? Ne kadar kısa olduğunu 3 santimetre ile 5 santimetreyi kıyaslayarak bulduk. Hadi bir tane daha yapalım. Dikdörtgen 1, boşluk santimetre uzunluğundadır. Sadece bakmamız yeterli. 9 santimetre uzunluğunda. Dikdörtgen 2 ise, Evet. 6 santimetre uzunluğunda. Yani dikdörtgen 1, dikdörtgen 2'den 3 santimetre daha uzundur. 9 santimetre cm, 6 santimetreden 3 santimetre daha uzundur. Yani dikdörtgen 1 diğerinden daha uzundur. İşte bu kadar.